Merhaba sevgili koç burçları, Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz sevgili koç burçları ekim ayı sizin için oldukça zorlayıcı oldukça belirleyici bir ay olmuş olabilir özellikle burcunuzda ve terazi burcunda yani haritanızın 1 ve 7 aksında sert etkiler meydana geldi hayatınıza dair bir takım radikal sert kararlar almak zorunda kalmış olabilirsiniz geçtiğimiz ay itibariyle tabii ki derecelerinizde burada önem arz etmekte şimdi bakalım kasım ayı itibariyle sizi neler bekliyor kasım ayı da oldukça ilginç bir bir ay olacak gibi gözüküyor. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi bakalım Kasım 2021 gündemine. Hemen 4 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 8. evinde etkili oluyor sevgili koç burçları. Özellikle borçlar, ödeme dengesi, ortaklaşa gelir ve giderler, krizli meseleler, varsa ameliyat veya operasyon gibi gündemler, eşin maddi durumu, eşten kaynaklı bir takım sorunlar veya pozitif etkileşimler. Gündeminize oturacak gibi gözüküyor. Yani başka insanlarla haşır neşir olduğunuz, onlarla beraber bir şeyleri çözmeye çalıştığınız veya onların derdine odaklandığınız bir Kasım ayı başlangıcı sizi bekliyor olacak. 5 Kasım tarihinde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs, yay burcundan çıkıp oğlak burcuna yerleşiyor şimdi venüsün oğlak burcu yerleşimiyle beraber evet yükselenize e, sert bir kare görünümü olacak ancak yine de haritanızın tepe noktasında venüsün olması size ciddi anlamda popüler hale getirecek diyebiliriz göz önünde olacaksınız popüler olacaksınız bir şekilde insanların dikkatini çekeceksiniz özellikle otorite konumundaki kişiler tarafından belki üstleriniz tarafından belki ebeveynleriniz tarafından belki de patronlarınız tarafından daha çok takdir edileceğiniz ve göz önünde olacağınız bir sürece işaret etmekte. Bunun yanı sıra kar kariyer hayatınızla alakalı da güzel gelişmeler olabilir. Yani yeni bir iş teklifi almak, bir işe başlamak, e mevcut konumunuzda yükselmek, ünvan değişikliği yaşamak gibi. Aynı zamanda evlilik kararı almak, evlilikle alakalı güzel gündemler de keza olabilir. Yani ben evlilik kararı aldım ve bunu insanlara duyuruyorum. Yani bir nişanlanmak da aslında e Venüs'ün 10. evden geçişine işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Yine 5 Kasım tarihinde Merkür'de Akrep Burcu'na geçiyor. Yani 8. ev temaları oldukça aktif olmaya başlayacak hayatınızda. Merkür orada, güneş orada, odağınız orada, zihniniz orada. Demek ki biraz daha derinleşmeye gayret göstereceksiniz bu süreçte. Derin mevzular dikkatinizi çekecek. Spürtüel konulara yöneliminiz artabilir. Ödemeler, borç, harç, ekonomi, parasal gelir ve giderler, bütçe dengesi. Bunlara zihniniz her zamankinden daha fazla kanalize olabilir eğer eşinizin maddi durumuyla alakalı bir takım değişimler varsa sanki bu da biraz odağınız olacak gibi gözüküyor. Hak edişleriniz varsa nafaka dâhil tazminatlar prim alacaktır. Hak ve alacaklarınızdır. Bunlarla alakalı da bazı gündemler, bazı konuşmalar, bazı görüşmeler ve anlaşmalar ile meşgul olabilirsiniz gibi gözüküyor. Evet 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise bu ayın en önemli olayı Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan Ay tutulmasıyla karşı karşıyayız. Şimdi e, bu tutulma neden önemli? Öncelikle biliyorsunuz e, kuzey ve güney ay düğümleri 2020 mayıs ayından itibaren ikizler ve yay aksına yerleşti ve artık 2022 senesi itibariyle akrep ve boğa aksında ilerliyor olacak. Dolayısıyla tutulmaları bizler de bu aksta deneyimliyor olacağız. E, bu nedenle aslında boğa ve akrep aksının ilk tutulması olmasından mütevellit bu e, tutulma oldukça önemli. Bunun yanı sıra bu tutulmaya eşlik eden bu tutulmayla kavuşan bir sabit yıldızımız var. E, bu sabit yıldızda kaput Algol sabit yıldız arkadaşlar oldukça önemli e, oldukça sert bir yıldızdan bahsediyoruz. Tabi tutulmaya dair bir video paylaşacağım. Orada uzun uzun hem bu sabit yıldızdan hem tutulmaların etkilerinden bahsediyor olacağız. Bu video içerisinde çok fazla yer vermeyeceğim ama özellikle 27 derece Boğa burcunda meydana geldiği için bir sonraki burçta etkili olabilir haritanızda, yani üçüncü evinizde de meydana geliyor olabilir bu tutulma. O yüzden Balık burcunu da dinlemeniz gerekebilir, eğer uyumlanabiliyorsanız. Şimdi 19 Kasım tarihinde meydana gelen bu tutulmalarla beraber ikinci evinizde özellikle maddi kaynaklarınız, parasal durumlar bunlarla alakalı bir kapanış, bir tamamlanma, bir sonlanış söz konusu olabilir. İşinizden ayrılmaya karar verebilirsiniz, işle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz, ek gelirleriniz varsa bununla alakalı bazı gündemler olabilir. Kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz, parasal bir gündeminizde ise yani ben ne kadar değerliyim, ben insanların gözünde neyim, ben kendi gözümde neyim. Yani burada bir anlam, bir değer kavramının sorgulanması durumu var, sahip olduklarınızı değerlendireceksiniz. Ben neye sahibim? Bana olan, bana ait olan şeyler nelerdir? Ee, ben nasıl mutlu olabilirim? Veya insanları nasıl mutlu edebilirim? Sürekli kendimden mi veriyorum? Yoksa insanlar da bana e, destek oluyorlar mı? Yani bu kavramlar arasında gidip geleceğiniz bir günden var. Özellikle maddi anlamda destek olduğunuz, maddi manevi anlamda daha doğrusu destek olduğunuz kimseler varsa, bunların sizin ne kadar yanınızda olduğunu e, değerlendirmey alabilirsiniz her zamankinden farklı olarak. Dolayısıyla böyle bir sorgulama sürecine geçiş yapacaksınız. Aynı zamanda parasal olarak da bazı gündem değişiklikleri söz konusu olabilir. Bu dönemde özellikle büyük harcamalar yapmamaya gayret göstermenizi tavsiye edeceğim. Çünkü büyük harcamalar yapmaya da yönlendirebilir sizi. Biraz hani ne olacaksa olsun moduna da girebilirsiniz. Dikkat diyorum. Çünkü bu sabit yıldız biraz sert ve tehlikeli bir sabit yıldızdır. Özellikle 8. Ev bağlantısına baktığım zaman bazı saklanan konular, derin konular, gizlenen konularla alakalı bir ortaya çıkma durumu, bir yüzleşme durumu da keza yine bu tutulmayla beraber söz konusu olabilir ve size kendinizi değersiz hissettirecek hiçbir şeye bu süreçte müsaade etmemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kimseye borç vermeyin. Kimseye maddi anlamda taahhütte bulunmayın arkadaşlar. Evet söylemiş olduğum gibi zaten bu tutulmaya dair paylaşımlarım olacak. Dolayısıyla şimdilik aylık yorumlarda bu kadar bilgi yeterlidir diye düşünüyorum. Evet 21 Kasım tarihine geldiğimizde Güneş yay burcuna geçiyor. Artık odak noktamız değişiyor. Biraz daha 9. ev tamaları hayatımıza dahil olmaya başlayacak. O zorlayıcı durumlar, ekonomik krizler, belki krizli durumlar içerisinden artık yavaş yavaş sıyrılıyor olacaksınız. Ve Güneş aynı zamanda yükseleninize güzel bir açı gönderecek. 120'lik güzel bir açı gönderecek arkadaşlar. Güneşin yay burcuna ve 9. evine geçmesiyle beraber... Biraz daha dünyayı keşfetmek, etrafı keşfetmek, yeni yerler keşfetmek isteği içerisinde olacaksınız. Eğitim hayatı devam eden koç burçları varsa yeni bir eğitime başlamaya karar verebilir. Eğitim hayatıyla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilir. Yurt dışına taşınmak, seyahat etmek, gezmek, yeni yerler araştırmak, yeni kültürler keşfetmek gibi amaçlarınız, istekleriniz veya hedefleriniz varsa bu konuya odaklanacağınız bir sürece de işaret ediyor olabilir. Hukuksal gündemlere odaklanmak, özellikle e, hak ve adaletle alakalı e, durumları takip etmek adına da oldukça uygun bir süreç olacaktır bu yerleşim. E bunun yanı sıra dediğim gibi güçlü kimselerden destek alarak kendi hakkınızı aramaya da gayret gösterebilirsiniz. Aynı zamanda yeni ve farklı kültürlerden güçlü kimselerle de tanışıp bir şekilde fikir teatisinde bulunabilirsiniz. 24 kasım tarihinde de Merkür Yay burcuna geçiyor. Önce Güneş sonra Merkür 9. evinize hareketlenmeye başlıyor. Özellikle 9. ev biraz da bizim uzak çevremizi, uzak hedeflerimizi gösterir. Burada eğer sosyal medya veya e, bu tarz kitlesel iletişim araçlarıyla alakalı e, ...bir ilgi alanınız varsa bu konulara her zamankinden daha fazla odaklanacağınız bir süreci işaret ediyor olabilir. Bunun yanı sıra mutlaka yeni tanışmalara açık olacaksınız. Özellikle farklı insanları görmek, farklı insanların hayatlarını keşfetmek size iyi gelecek gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra pasaport, vize... Ee, Okula kabul gibi hani bu tarz eğitim hayatınız veya yurtdışı bağlantılı konularla alakalı evraksal işlerin de yoğunlaşması anlamına gelebilir. Belki bir dava açmak, da, dava evraklarının gelmesi, dilekçeler vesaire gibi böyle bir e, evraksal yoğunluğunda olacağını gösterebilir e, bu durum açıkçası. Evet ayı kapatırken 26 Kasım tarihinde Satürn-Kiron arasında güzel bir görünüm oluşacak. Satürn-Kiron arasında güzel bir seksil açı oluşuyor arkadaşlar. Aslında 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünümdü bu Satürn ve Kiron arasındaki görünüm ama tabii ki bazı tarihlerde daha... Ee, yoğun etkileri olur. 26 Kasım'da bu tarihlerden birisi. Esasında hem Kasım ayı boyunca hem de Aralık, Aralık ayı boyunca bu enerjiyi hissedeceksiniz. Özellikle 8 derece kova ve 8 derece koç burcunda meydana geliyor. Yani yükselen dereceniz 8 derece civarındaysa 5 ile 10 derece arasındaysa zaten doğrudan etkisini hissediyor olacağınız. Belki de şimdiden hissetmeye başladığınız bir görünümden bahsediyoruz. Kiron 1. evinizde özellikle sizin kendinizle alakalı yaralarınızı, yüzleşmelerinizi iyileştiriyor, şifalandırıyor bir süredir. Belki fiziksel imajınızla alakalı, belki artık böyle davranmak istemiyorum, artık böyle bir imaj sergilemek istemiyorum dediğiniz konulara dair bilemiyorum ki sen hayatlarınızda nasıl tezahür ediyor. Bunları iyileştirmeye başlıyor. Bunları da aslında 11. ev bağlantısıyla, belki bir dostunuzun desteğiyle, belki güvendiğiniz bir dost yardımıyla, belki bir umudunuz, bir hayalinizin vasıtasıyla iyileştiriyor ve şifalandırıyor olabilirsiniz. Artık kendinizi toplumsal platformda çok daha rahat bir şekilde öne atabilecek kendinizi gösterebilecek motivasyona sahip olabileceğinizde gösteriyor bu görünüm açıkçası. Evet Kasım ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusastöyoloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyeti adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.